Evet arkadaşlar çıban için bitkisel neler yapabiliriz? Sıcak havlu. En etkili yöntemlerden biri sıcak havludur. Bu yöntem aynı zamanda kan dolaşımını hızlandırır. Sıcak su dolu kaseye temiz bir havlu batırıp çıbanın olduğu bölgede 10 dakika bekletiniz. Bu uygulamayı çıban geçene kadar yapabilirsiniz. Diğer bir uygulama ise epsom tozu. 5 yemek kaşığı epsom tozunu ve 2 su bardağı sıcak suyu kasenin içerisine karıştırınız. Daha sonra... Temiz bir havlu yardımıyla 15 dakika aralıklarla çıkan çıbana bu karışımı uygulayabilirsiniz. Çay ağacı yağı. Çay ağacı yağı da bir diğer etkili yöntemdir. Doğal antibakteriyel özelliği olan çay ağacı yağını bir bardak ılık suyla karıştırın. Pet pamuk yardımıyla çıbanın üzerinde 10 dakika boyunca bekletebilirsiniz. Okaliptüs yağı. Antibakteriyel özelliği sayesinde okaliptüs yağı da çıbana iyi gelen bir diğer doğal yöntemdir. Hed pamuk yardımıyla çıbanın çıktığı bölgeye günde 3 defa kolüptüs yağını sürebilirsiniz. Zerdeçal Yarım tatlı kaşığı zerdeçal tozu ile 1 yemek kaşığı hint yağını karıştırınız. Dezenfekte ettiğiniz ellerinizle gözde çıkan çıbana masaj yaparak sürülebilir ve ardından gazlı bez ile üzerini sarabilirsiniz. Çıban geçene kadar bu yöntemi uygulamakta fayda var. Çay ağacı başka bir çeşidi 3-5 damla çay ağacı yağını bir pamuğa damlatarak çıbanın üzerine sürün. Günde 3 kez bu işlemi tekrarlayın. Çay ağacı antibakteriyel olduğu için deri gözeneklerinden girerek iltihabı kurutmaya yardımcı olur. Çörek otu 1 çorba kaşığı çörek otunu havanda ezin. 1 tatlı kaşığı süt ekleyerek lapa kıvamına getirdikten sonra çıbanın üzerine koyun. Lapanın üzerine gazlı beze kapayıp sabitleyin. 2-3 saat beklettikten sonra ılık suyla yıkayın. İltihap kuruyana kadar günde 2 kez tekrarlayın. Zencefil zerdeçal 1 çay kaşığı toz zencefil ile 1 çay kaşığı toz zerdeçalın üzerine 1 tatlı kaşığı süt ilave ederek lapa haline getirin. Çıbanın üzerine koyarak yine strel gazlı bezle ile sabitleyin. 2-3 saat bekledikten sonra ılık suyla yıkayın. Günde 2 kez çıban geçene kadar tekrarlayın. Soğan 1 adet soğanı fırında 200 derecede yumuşayıncaya kadar közleyin. Dış kabuğunu çıkarıp içine ezerek soğuduktan sonra çıbanın üzerine koyun. 2 saat çıbanın üzerinde sararak beklettikten sonra ılık suyla yıkayıp günde bir kez bunu yapabilirsiniz mısır unu zeytinyağı mısır unu zeytinyağı ile birlikte karıştırarak lapa yapın bunun için bir çorba kaşığı mısır ununa kıvamı alıncaya kadar zeytinyağı eklemelidir Çibanın açıldığını görünceye kadar günlük uygulamaya devam edin çıbanı giderdikten sonra genelde bir iz kalmaktadır genelde oyuk şeklinde olur bu izler Leke ve iz bırakmayan çıban giderici yapmak için kekik yağı, karanfil yağı, kafurun yağı, kantorun yağı, biberiye yağı, okaliptüs yağı, grisinli hamur yapılarak çibanın üzerine konulur. Laktik asitle hücre canlandırılıp kendi kendine yenilenmesi sağlandığından cilt iz kalmaz. Her yağdan 2-3 damla koymak yeterlidir. Damar otu Damar otu küründe ise bir adet yaprağı ısıtılıp çıbanın üstüne sarılır. 2 saat beklettikten sonra ılık su ile durulanır. Soğan. Yarım soğan ve bir sarımsak fırında közlendikten sonra ezilir. Birer çorba, birer çorba kaşığı kına ve zeytinye ile karıştırılarak çıbanın üzerine bağlanır. 2-3 saat beklettikten sonra ılık su ile durulanır. Kök tavsancılı otu. Bir bardak suya 10 gram kök tavsancılı otu konulup kaynatılır. 8-10 dakika yeterlidir. Ilanınca bir pamuk yardımıyla çıbanın üzerinde kompres yapılır. Gün içinde taze demlenerek uygulanması önerilir. Oğul otu. Oğul otu yaprakları bir tencerede 15-20 dakika haşlanarak süzülür. Havanda lapa haline getirilerek çıbanın üzerine konulur. 2 saat bekletildikten sonra ılık suyla durulanır. Sümül soğanı. Sümül soğanı önce suda kaynatılıp daha sonra sütle pişirilerek püre haline getirilir. Çiban üzerine bağlanılarak 2 saat bekletildikten sonra ılık suyla yıkanır. Ketan tohumu. Ketan tohumu toz haline getirildikten sonra balla macun kıvamına getirilir. Bunun için bir çorba kaşığı keten tohumunda bir tatlı kaşığı balı karıştırmak yeterlidir. En az iki saat çıbanın üzerinde beklettikten sonra ılık suyla yıkanır. Ebegümeci Çıbanı oğulaştırmak için ebegümeci kök ve yaprakları birlikte kaynatılarak pişirilir. Yumuşayıncaya kadar lapa haline getirilir. Çıbana bağlayıp bir saat bekletilir. Çıban oğulun açıncaya kadar işleme günlük olarak devam edilir. Daha sonra bir iğne yardımıyla çibanın içi boşaltılır. Kara merhem Kara merhemine yapılan krem en iyi çıban gidericidir. Ancak iz bıraktığı bilinir. %80 vazelin, %10 lanodin ve %10 ihtiyol pomat karıştırarak elde edilir. Kara merhem çıban giderilinceye kadar uygulanır. Uygulandıktan sonra temizlenmez ve sabah akşam sürülür. Aynı sefa bitkisi. 1,5 su bardağı suya 1 yemek kaşığı aynı sefa bitkisinden atılıp 3 güne kadar demleyin. Süzdükten sonra posayı çiban üzerinde uygulayın. 2-3 saat çiban üzerinde bekledikten sonra durulayın arkadaşlar. Kudretnarı arkadaşlar. Kudretnarı yağı günde 2 defa çiban üzerine uygulayarak gerekli tedaviyi sağlayabilirsiniz. Kara sakız balmumu. Kara sakız ve balmumu eriterek ılındıktan sonra tülbent yardımıyla çibanın üzerine sarılır. Eşit miktarlarda olması önemlidir. Sürüldükten sonra durulanmaz. Çıban geçene kadar günlük tekrar edilir. Bakla Bakla kaynatılıp ezilerek alponeği ile karıştırılır. Eşit miktarlarda olması önemlidir. Çıbanın üzerine konularak 1 saat bekletilir. Sabah akşam uygulanmalıdır. Karaboynuz otu Karaboynuz otunun kökünü bir tencerede yarım saat kaynatarak yumuşatın. Havanda ezerek lapa haline getirdikten sonra çıbanın üzerine koyun. 2 saat beklettikten sonra durulayın. Zeytin çekirdeği. Zeytin çekirdeği ile zeytinin birlikte rondodan geçirilerek püre haline getirilir. Çıbanın üzerine konarak 6-7 saatte bir bunu yenileyin. Çıban geçinceye kadar aralıksız uygulayın arkadaşlar. Ardıç katranı. Ardıç katranı direkt olarak çıbanın üzerine sürülür. Sabah akşam yenileyerek devamlı uygulanmalıdır. Üzeri stiril bezle kapanabilir. Kıyafetlere bulaşmamasına dikkat edilmelidir. Kökler sakızı. Köktense kızı aynı artış katranı gibi çibanın üzerine uygulanır. Çibanın kendi kendine patlıp ürünü göreceksiniz arkadaşlar. tesbih ağacı yaprağı, tesbih ağacı yaprağı ise kaynayan bir bardak suya bir avuç atılarak 10 dakika demletir. demlenir arkadaşlar. Yapraklar yumuşakken havanda dövülerek çibanın üzerine konulur. 15 dakika beklettikten sonra durulanır. Günde en fazla dört kez yapılır. Ayrıca suyunu da süzerek. Bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bal elma sirkesi. Birer çorba kaşığı bal ve elma sirkesini iyice karıştırıp çıbanın üzerine uygulayın. 15-20 dakika beklettikten sonra ılık suyla durulayın. Günde iki kez yapılabilir bu. Arada çıbanın üzerine su ile seyrettiğiniz elma sirkesiyle ile silebilirsiniz. Güzel avrat otu. Güzel avrat otu ise yeni oluşan çibanları fazla büyümeden geçirir. 10 dakika bir bardak suda demlendirdiğiniz bir avuç güzel avrat otunun suyunu çıbanın üzerine sürün. Durulamaya gerek yoktur. Günde 4-5 kez tekrarlayın. Çörek otu. Çörek otu da dahil olmak üzere çeşitli dere enfeksiyon türleri için en popüler doğal kürlerden biridir. Çörek otunun tıbbi özellikleri çıbanın neden olduğu ağrıdan biraz daha rahatlanma sağlayabilir. Bir miktar çörek otunu ezerek hamur haline getirin ve bunu çıbanlı bölgeye sürün. Ayrıca çörek otu yağını da kullanabilirsiniz. Ayrıca bir fincan sıcak veya soğuk suyun içine bir çay kaşığı çörek otu yağı ekleyin. Bu karışımdan birkaç gün boyunca günde iki kez için arkadaşlar. Ekmek lapası Ekmek lapası absenin elde tedavisinde oldukça yararlıdır. Bir parça ekmek alın ve ılık süt ya da sıcak suya daldırın. Ardından ekmeği bir kaç dakika kaynatın ve etkilenen bölgenin üzerine koyun. Bu iltaplı bölgeyi eritmeye yarar in, in, flasman, inflamasyonu, ya azaltmaya yardımcı olacaktır. Bu su kompresi ve enfeksiyonlu bölgeye enfeksiyonla savaşan beyaz kan hücrelerinden daha fazla göndererek kan dolaşımını artırmaya yardımcı olacaktır. İltihap tamamen iyileşene kadar bu yöntemi günde 2 kez tekrarlayın. Çay ağacı yağı, daha önce bundan bahsettik, bu da başka bir kürü. Çay ağacı ve antibakteriyel, antifingol ve antiseptik özelliklere sahiptir. Çay ağacı düzenli kullanımını, iyileşme sürecini hızlandırır ve ciltte abseye neli olan rahatsızlıktan rahatlama sağlar. Temiz bir pamuklu bezi çay ağacı yağına batırın ve doğruca hafifçe etkilenen alana sürün. İltal tamamen bitene kadar bu yönde birkaç gün boyunca günde birkaç kez tekrarlayın. Burada önemli bir not var. Cid tarihinde neden olan çay ağacı yağı olasılığını ekart etmek için bu yöntemi kullanmadan önce bir yanınıza bir test yapın. Vücudun herhangi bir küçük bölgesine burada test edebilirsiniz tarihinden dolayı. Ayrıca kaliteli yağ kullanmanız gerekli. Zerdeçal. Zerdeçal doğal bir kan temizleyicidir ve anti-inflamatuar özellikleri ile çıban tedavisinde çok yararlı olabilir. Bir bardak süt ya da suya bir çay kaşığı zerdeçal tozu katıp kaynatın. Bu karışımı 4-5 gün boyunca günde 3 defa için. Ayrıca taze zencefil ve zerdeçalı eşit miktarlarda karıştırarak etkilenen alana sürün ve ardından bu bölgeyi temiz bir bezle örtün. Soğan. Bu da her derde deva soğan. Soğanda antiseptik kimyasallar vardır. Soğan çıban tedavisinde kullanıldığında etkili bir antimikrobiyel olarak hareket eder. Bir adet iri soğanı soyun ve kalın bir dilim keserek çıbanlı bölgenin üzerine yerleştirin. Birkaç saat açık bırakın ve sonra bir bezle sarın. Çıbanın içindeki kanı boşaltacak ve ateşi kesecektir. Çıbanın başı oluşup patlayıncaya kadar bu yöntemi günde 3-4 kez tekrarlayın. Sarımsak, her derde deva sarımsak. Tabi bu taş köprü sarımsağı olacak. Eğer bulamıyorsanız, büyük marketlerde satılıyor poşetlerin içinde. Bulamazsanız da arkadaşlar Türkiye'nin herhangi bir yerinde yetişen yerli sarımsak olacak. 2 ya da 3 adet taze sarımsağı ezerek bir macun hazırlayın ve çıbanın üzerine sürün. 1 diş sarımsağı ısıtın ve günde birkaç kez 10 dakika boyunca çıbanın üzerine koyarak bekletin. Günde 2 ya da 3 diş sarımsak yemekle etkili sonuçlara sonuçlarla sizi karşılayacaktır. Süt ve tuz. 1 fincan sütü ısıtın ve 3 çay kaşığı tuz ekleyin. İyice karıştırın. Karışımı kalınlaştırmak için biraz un ya da ufalanmış ekmek parçaları ekleyin. Karışımdan bir parça alıp, Çıban olan yere sürün. Bu yöntemi günde birkaç kez tekrarlayın. Ayrıca çıban tedavisi için süt kreması yani kaymağı da kullanabilirsiniz. Sirke ve biraz daha tozu ile bir çay kaşığı kayma karıştırın ve doğrudan çıbanlı bölgeye uygulayın. Mısır unu. Kalın bir hamur yapmak için yarım fincan suya yeterli miktarda mısır unu ekleyin. Bu macunu çıbanlı bölgeye sürün ve bir bezle örtün. Çıban yumuşayıncaya ve enfeksiyon tamamen temizleyinceye kadar... Bu karışımı, bu işlemi günde birkaç kez tekrarlayın. Arkadaşlar bizi izleme devam edin. Sağ alttaki kutucuktan bütün videolarımıza bitkisel tedavi videolarına ulaşabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Tedavi yöntemlerine devam edeceğiz arkadaşlar.